Merhaba, hayatınıza 5, hatta bir 5 daha 10 yıl eklemek ister misiniz? Bu, Amerika'da 1950'li yıllardan biri takip edilen bir kasabadan çıkan bir çalışma. Framingham çalışması. Bütün kasaba takip ediliyor. Bu çalışmanın içerisinde 2240 kişi ayrılmış, ortalama yaşları 65 ve 11 sene boyunca takip edilmişler. Ve bu grubun içerisinde yaş, cinsiyet, Total kolesterol, şeker, büyük tansiyon, hipertansiyon, ilaç kullananlar, sigara değerlendirilmiş. Hayatını kaybedenlerle yaşayanlar da iki grup olarak karşılaştırılmışlar. Fakat bunun ötesinde farklı bir şey daha bakmışlar. O da kandaki omega 3 yağ asitleri. Bu omega 3 yağ asitlerinin içerisinde özellikle EPA ve DHA adlı iki tane önemli madde var. Ve kandaki düzeylerine yansıtan en önemli işaretlerden bir tanesi de kırmızı kan hücrelerimiz. Neden? Çünkü kırmızı kan hücrelerinin duvarlarında bu iki önemli omega 3 yağ asidi yer alıyor. Dolayısıyla siz kırmızı kan hücrelerindeki yağ asitlerine, omega 3'lere bakarsanız vücudunuzdaki omega 3 düzeyini de parmak izi gibi saptama şansına sahip oluyorsunuz. Kan düzeyleriyle özellikle yaşayanlar, yaşamayanlar ve bunun ötesinde de aradaki fark saptanmış. Omega 3 düzeyi yüksek olanlar, düşük olanlara göre 5 yıl daha fazla yaşamışlar. Bunun yanında diğer önemli bir bulgu daha var. O da şu, sigara içenler, içmeyenlere göre 4.7 yıl daha az yaşamışlar. Yani sigarayı bırakırsanız ve Omega 3 düzeyinizi yükseltirseniz ömrünüze 10 yıl ekleme şansına sahipsiniz. Hatta ve hatta. Omegü 3 düzeyindeki yüzde birlik artış bile önemli kabul ediliyor. Biliyorsunuz Omega 3'le söylenen çok sayıda şey var. Fakat özellikle kaybolma rahatsızlıkları, kanser, astım, demans ve depresyon için önemli. Direkt olarak kimseye Omega 3 alın diye genel bir öneri yok, özellikle kapsüller ve takviyeler için. Fakat günümüzde ve yakın gelecekte göreceksiniz piyasada ve basında çıkacak. Morina balığı karaciğer yağı diye bir kapsül var. Bu kapsül balık yağına göre biraz daha avantajlı görünüyor. Sebebi de şu, içerisinde vitamin A ve D var. Yani bu çalışmayı alıp da çeşitli yerlerde ticari olarak kullanmak isteyenler bunu böyle pazarlıyorlar. Günlük ihtiyacımız 250 ile 500 mg kadar. Omega 3 kaynaklarında somon, uskumru, sardali, ister vesaire hepsi sayılabiliyor. Fakat Omega 3 balık ve arkasından somonu eklediğimiz zaman yani bende biraz sıkıntı yaratıyor, sinirleniyorum. Niye sinirleniyorum? Çünkü ülkemizin balık durumunu, balık fiyatlarını ve aynı zamanda asgari ücretin 2800 TL olduğunu düşünürseniz Omega 3 tavsiye ediyoruz. Lütfen somon yiyin demek bana çok mantıklı gelmiyor. Evet doğru. Üç tarafımız denizlerle çevrili bir ülkedeyiz ama maalesef denizcilik ve aynı zamanda deniz ürünleri açısından son derece gariban durumdayız. Benim çok sevdiğim balık ekmek Eminönü'nde maalesef Norveç'ten gelen uskumrularla yapılıyor. Üstün üstelik balık sezonu deldiği zaman sadece kışın hamsi ve fiyatları uygun olursa diğer balıkları yeme şansına sahip oluyoruz. Bu da bizim için son derece üzücü ve aynı zamanda acı bir olay. Omega 3 kaynakları için balık dışında başka kaynaklarımız da var. Ceviz, keten tohumu ve chia tohumu da aynı şekilde geçerli. Soya fasulyesinde bu listeye ekleyebilirsiniz. Yani balıktan yana şansımız yoksa keten tohumu ve chia tohumunu özellikle ben yulaf ezmesinin içine katarak kullanıyorum. Haftada iki gün balık yiyin diyorlar <gülüyor> ama bunun mümkün mü değil mi onu bilemiyorum. Omega 3 için son tavsiyemiz kıssadan istemiz. Damar tıkanıklığınız varsa ve yitirge yüksekse bir şekilde omega 3 düzeyini yükseltmemiz gerekiyor. Son olarak da biliyorsunuz Marmara Denizi'ndeki müsilaj kayboldu. Ama araştırmalara göre maalesef bu müsilaj denizin dibinde duruyor. Ve Marmara Denizi'nin öldüğü konusundaki en önemli bulgulardan birisi olarak önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacak. Düşünmemiz gereken çok şey var. Efendim görüşmek üzere, hoşçakalınız.